Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kıymet ak tanırlar için kurdukları kumpasın meyvelerini toplayabilmek için dediğini yapar ve polisi arayıp Gerem'i ihbar eder. Kerem ise başındaki beladam habersiz, nakliyatın sorunsuz olması için talimatlar verir. Birce ve akım ile mekanında son hazırlıkları yaparlarken Birce bir sürprizle karşılaşır. İsimsiz gelen hediye bir çok şaşırtır fakat bu durum Akın'ın hoşuna gitmez. Öte yandan Turfa Emirhan'a bütün gerçeği itiraf eder ve babası olduğunu söyler. Emirhan yıllarca kendisine söylenen bu yalanı kabullenemez ve evden kaçar. Emirhan'ın evi terk ettiğini anlayan Julie de ise perişan olur. Defile mekanında ufak teyfek gerginlikler yaşansa da herkes çok heyecanlıdır. Tefilenin başlayacağı esnada polis mekanı basar ve Kerem'i tutuklar. Macide Kerem'in neden tutuklandığını öğrenince ne yapacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.